Merhaba değerli Kaliköy Cep Dünyası aboneleri. Kaliköy Cep Dünyası 19 yıllık cep telefonu tamir servisi ve cep telefonu satış aksesuar sat, e, hizmetinden sonra yeni ismiyle yeni yerinde size hizmet verecek. Peki bu yeni yeri ve yeni e, ismi ne? Size bunu tek tek anlatacağım. Nasıl bir hizmetle yapacağımızı beraber göreceğiz. Şimdi ilk önce e, Kaliköy Cep Dünyası'na geldiğiniz zaman eski yerimizin tam kapısının karşısındaki Teknobes Dünyası'nın tabelasını göreceksiniz. Teknobes Dünyası'na geldiğiniz zaman 3 katlı Hadi köyde merkezi Boğa Ergeli'nin hemen yanındaki olan merkezi konusu olan adresimizde Gülresim'de Yeni yerimizde size daha iyi bir hizmet vermek için daha güzel bir hizmet ver, daha hızlı bir hizmet vermek için yeni yerimizi size tek tek yapacağız beraber içeri gidiyoruz ve yeni elimizin nasıl bir mekanda nasıl bir hizmet verdiğimizi beraber görelim. Zengin aksesuar çeşidi, kılıf batarya, batarya, bank, kulaklık çeşitleriyle giriş katta satışa hazır bir ekip karşılayacak. Ve cep telefonu konusunda gerekli olan bütün aksesuarları satışını sunmak için tecrübeli, iş arkadaşlarımızla beraber sizlere daha iyi hizmet vereceğiz. Hemen bir üst katımızda, bekleme salonumuzda sizinle Ayrıca başlayacağız. Ayrıca iş yerimize geldiğiniz zaman hem fiyat bilgisinde hem de cep telefonunun başka bir arzası olup olmadığı testlerini yaptıktan sonra tekniksel arkadaşımız öğrenecek. Siz telefonunuz yapılırken, arkadaşlarınız ve eşiniz Kadınköy manzarasında belirme salonunuzda oturup rahatça çayını kahvesini içebilir. Şimdi üst kata gidiyoruz ve teknisyen arkadaşlarımızın nasıl bir ortamda çalıştığını hep beraber göreceğiz. Evet değerli arkadaşlar, Kadıköy Cep Gülansı Yeni isimle ve Tekno Bersin Teknik Servis bölümüne geliyoruz. Ve teknik Servis'te Alex arkadaşımız, cep telefonların ekran değişimlerini, batarya değişimlerini en kısa süreçlerinde yapmak için hazır bir şekilde bekliyor. Bir Mustafa arkadaşımız yaklaşık dört yıllık bizim e, bizimle beraber çalışan bir teknisyenimiz. O da Samsung ve Android, e, Xiaomi, e, Huawei cep telefonlar uzmanı. Bir diğer arkadaşımız Aleptin Bey yaklaşık yirmi yıllık bu işin uzman teknisyenlerden bir tanesi. O da iPhone'ların genelde anakartlarını, ses entegrelerini tahmin etmeye birebir yapan güzel ve değerli bir arkadaşımız. Yine Vedat Bey bizim aramızda yeni katılmasına rağmen iPhone'ların, cep telefonlarına aycamların pataları, kasalarını ve arka camlarını değiştirmekte uzman bir arkadaşımız ve yine Narina Hanım işlerimizin gülü. O da konusunda gayet uzman birdeki <gülüyor> servis arkadaşımız. Siz detaylı görüşecek nüansıyla ya da yeni ismiyle Tekneves firmamıza gelin. Ekran değişimlerinizi gönül rahatlığıyla gözünüzün önünde 15 ila 20 dakikası içerisinde değişimimizi isterseniz aci sayfasından ürün bilgilerimize ulaşıp bizi arayabilirsiniz. Teşekkürler herkese.